Evet, merhabalar. Bugün hava çok güzel. Canlı yayında kimler ne kadar seyrederler bilmiyorum ama daha sonrasında da seyredebilirsiniz. Özellikle biraz önce özgüven eksikliğinden bahsettik. Şimdiki videomuzda da özgüven eksikliğinin belirtilerinden bahsedeceğiz. Bunların hepsinin yüz sizde olması gerekmiyor ama belli başlı... E, belirtiler var ki aslında orada belki de bir özgüven eksikliği yaşıyor olabilirsiniz hayatın belli alanlarında belki işle alakalı durumda değil de mesela ilişkiler konusunda belki bir özgüven eksikliği yaşıyor olabilirsiniz bu soruları şimdi soracak olduğum soruları e, sizler de kendinize sorun ve mesela bunları ne bileyim işte en çok hangi durumlarda yaşadığınızı da fark etmeye çalışın Mesela hayır diyememe, ilişkilerde sınır koyamama, diğerleri tarafından kullanılma. Mesela iş hayatınızı, aile hayatınızı, diğer ilişkilerinizi gözden geçirerek hepsini şöyle bir tarayın bakalım. Hangi durumlarda hayır diyemediğinizi, ilişkilerinize sınır koyamadığınızı ve bazen hayır diyememekten kaynaklı kullanıldığını, kullanıldığınızı hissettiğiniz bazı şeyler yaşıyorsunuz. Evet eleştirilere karşı hassas olma e, bu kişiler gerçekten eleştirilmeye çok da gelemezler çünkü rahatsızlık olurlar bunu hep bir tehdit gibi algılarlar en ufak bir eleştiriyi bile e, kendilerine belki pozitif anlamda yapılabilen bir eleştiriyi bile e, bir tehdit gibi algılarlar işte ben beğen, beğenilmiyorum, ee, iyi değilim, yetersizlik duygusundan çünkü kaynaklandığı için özgüvensizlik, hemen onlardaki bu değersizlik ve yetersizlik e, hissi gerçeği, tetiklenir. Mesela en çok eleştirildiğiniz e, geçmişe ait hangi hatıranızı hatırlıyorsunuz? Burada da kendinize böyle bir soru tutup, e, soruyu sorup belki bir bilinçaltı kaydına ulaşabilirsiniz. Sosyal ortamlardan kaçınma, başkalarının önünde sunum veya konuşma yapmaktan çekinme. Değil mi? Aslında ben de kendi hayatıma baktığımda çok da e, sosyal olmadığımı düşündüğüm yerler vardı. Hatta e, okulda hatırlıyorum da ilkokul çağlarımda bir kere bile ne andımızı okumuştum ne de bir kalkıp bir şiir okumuş birisi değildim. Demek ki o yıllarda kendimle alakalı bir takım kaygılar yaşıyordum ve buna hazır değildim demek ki. Sosyal ortamlardan kaçınma. Evet sürekli kıyaslama. Mesela devamlı kendini başkalarıyla kıyaslama. Yine bakın burada yetersizlik ve değersizlik hissi ortaya çıkıyor aslında. Geçmişten de kaynaklanabiliyor. Bilinçaltı kayıtlarından ee, belki kardeşiyle kıyaslandığını, işte ablasıyla abisiyle kıyaslandığını düşünen orada küçük bir çocuk olabilir ve bundan hala rahatsızlık duyuyordur. Aslında artık kıyaslandığı bir durum yoktur fakat geçmişte ebeveynleri tarafından kıyaslanmış olabilir. O yüzden içimizdeki çocukları, çocuğu fark etmek, evet içimizdeki çocuğu fark etmek ee, onu birazcık rahatlatmak, bu özgüvenimiz açısından çok faydalı olacak. Kendini değersiz, yetersiz ve başarısız olarak değerlendirme. Ben yapamam, ee, yo işte ben kesinlikle bu işin altından kalkamam deyip hiçbir şekilde başlamayan insanlar. Hızla umutsuzluğa kapılma. Değil mi? Zaten yapamayacağını düşündüğü için bir an yapabileceğini düşünüp işte bir adım atarken ondan sonra da hemen yapamayacağını düşünen bir yapı, umutsuz bir yapı. Daha çok negatifi algılayan, devamlı negatif düşünen bir yapı. Diğer insanlar tarafından reddedileceğini, önemsenmeyeceğini düşünmek. Evet yine tekrar ediyorum yani özgüven söz konusu olduğunda bir kendinizde bir özgüvensizlik hissettiğinizde lütfen hayatınızda işte bunu en çok nerede hissetmiştim. Bu duygu şu anda sahip olduğum bu duygu benim e, hangi geçmiş yaşadığım bir durumdaki duygumla aynı neye benziyor ilk defa nerede böyle bir şey hissetmiştim. Reddedildiğimi, istenmediğimi ne zaman düşünmüştüm, hangi hatıra ve bilinçaltınıza eğer bu çalışmalarda mesela bilinçaltınıza sevgili bilinçaltım bu konuda evet ben zaman zaman kendimi özgüvensiz hissedebiliyorum. Bunun nerede ve nasıl olduğunu bana bildir, bilmeme izin veriyorum dediğiniz zaman aslında bir takım rüyalarla veya hatıralarla bilinçaltınız devreye girecek ve size gerekli mesajları gönderecektir. Bununla birlikte tekrar burada da bir şey söylemem lazım. Öncelikle bunu istemeniz gerekiyor. Çünkü hepimiz, hepimizin geçmiş yaşam travmaları var, çocukluk travmaları var. Hiçbirimiz steril ortamlarda büyümedik. ki steril ortamlarda büyümüş olmak da bir çözüm değildi. O yüzden kendi özümüzden zaman içerisinde uzaklaştık. Doğduğumuz haliyle, doğduğumuz o mükemmel yapıyla kalmadık. Yaşamış olduğumuz aile, toplum bize bir takım katmanları oluşturdu. O yüzden de aslında şöyle düşünün, bir soğan soğanı hayal edin. İşte cücükleri olan Ortada bir cücüğü ve katmanları olan aslında kişisel gelişim çalışmalarında bütün amacı bu soğanın kabuklarını tek tek o katmanlarını ayırıp aslında kişinin kendi olma e, gerçeğine, öze olma gerçeğine ulaşmaktır. Oradaki farkındalığı oluşturmaktır. E, düşük beklentilere sahip olmak, zaten yapamayacağını ve hissettiği için, yetersiz hissettiği için insanlar ne yaparlar? Çok fazla Hedefler koymayı kendilerine değer bulamazlar. Fiziksel görünüşünü beğenmeme, olumlu yanlarını görmezden gelme. Bu anlamda ben öncelikle yaptığım çalışmalarda, özgüven çalışmalarında kendinize söylüyorsanız, kendinizle alakalı e, iç konuşmalarınızı yazmanızı istiyorum. E, sabotajcılarınızı yazmanızı istiyorum. Kendinizle alakalı neler düşünüyorsunuz ve daha sonrasında bütün bunları yazdıktan sonra <gülüyor> tekrar bir bakın bakalım. Bunları kendini söyleyen kim? Gerçekten sen mi böyle düşünüyorsun? Yoksa zaman içerisinde böyle düşünmeyi mi öğrendin? Bunları öğrenmen, bunların bu farkındalığı yaşaman çok önemli. Çünkü o kadar içselleştiriyoruz ki bu yaşadığımız her şeyi. Hemen işte kendimize bir etiket yapıştırıyoruz. Bununla birlikte biraz önce de söyledim. Hepimizin hayatında bir takım yaşanmışlıkları var. O yüzden... Sadece bunu fark etmek, buradaki sorunu fark etmek ve bu sorunu e, değiştirmek için bir seçim yapmak çok önemli. İnsanlar bir şeyin içerisinde yaşarlarken o olduklarını zannediyorlar. Oysa sadece o bir durum. Gerçeğin kendisi değil. Algısından oluşan bir şey. Ve herkesin kendi gerçeği kendi algısı algılarda nasıl oluşuyor çocukluktan beri oluşuyor o zaman demek ki olaya bakan tarafımızı algımızı değiştirdiğimizde olayın anlamı da değişecek anlamlar değiştiğinde algı değiştiğinde bu olaya e, bir seçim yapma yeni bir e, karar alma yeni bir şey seçebilme hayatımıza yeni bir davranış seçebilme noktasına geleceğiz o yüzden Farkındalık çalışmaları çok önemli. Ben de sizlere özellikle bu konuda özgüvenle alakalı çalışmaları kendinize yaparken yazarak çalışmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Önce kendiniz hakkınızda söylemiş olduğunuz olumsuz düşünceleri bir yazın ve gerçekten bunları sizin kendi düşünceleriniz mi yoksa zaman içerisinde e, size yüklenmiş olan şeyler mi olduğunun farkındalığını yaşayın, ondan sonra da değiştirmek istiyorsanız eğer e, yeni bir seçim yapmak durumundasınız çünkü aynı yere aynı davranışlarla aynı yere ulaşır insanlar, başka bir davranışı seçiyorsanız, başka bir yerde olmak istiyorsanız bugün yaptığınızdan farklı bir şeyler denemek ve yapmak zorundasınız. Ben MyLife Danışmanlıktan Yusel Köksal, bugünkü canlı yayınımızı da bitiriyorum. Her şey çok güzel, şu anda Üsküdar'da hava muhteşem. Bütün e, mekanlar gerçekten dolu, dop dolu. İnsanlar dışarıya çıkmışlar, baharı karşılıyorlar. Hepinize e, huzur dolu, mutluluk dolu bir pazar günü diliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.